gün itibariyle 58 gündür bak 58 gündür bu yol kapalı. Karşı taraf açık. 58 gündür burası kapalı. Belediye başkanla bir şey demiyoruz. Belediye Polatlı Belediyesi ile alakası olan bir iş değil burası. Kaymakamlık karayolları bugün de geldi tek kazdı. 58 gündür burası kapalı. Ne gelen var, ne giden var. Polat'ta var mıyız, yok muyuz? Borcun var mı? Derdin var mı? Yok mu? diyemiş kimse yok. Para yolları burada bir altyapı yapıyor yapıyor. bize 15 gün, 20 gün şekilde buraya bir çektiler. Şu anda 40 gün oldu. Hala bitmedi. Vatandaş zaten terminale giriş yapamıyor. Terminalin malum 3-4 girişi hepsi kapalı. Vatandaş elindeki bavulla çok rezil bir durumda içeri giremiyor. Ben yaklaşık 25 senedir terminalde esnaflık yapıyorum. Böyle bir rezaleti ilk defa görüyorum. Şu anda kendiniz de görüyorsunuz. Hiçbir çalışma yok. Buranın ne zaman biteceği de belli değil. Yani Polat da o kadar sahipsiz oldu ki hiçbir yetkili gelip diye bir açıklama yapmıyor. Hı? <gülüyor> It's good. Yeah, it's good.